Erdin sanırım Bunca olan Bitene kayıtsız Kaldın Peki şimdi sana sorarım Beni kaybetmeyi Nasıl göze aldın Bile bile Susuyor canıma da Okuyorsun ya. to talk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 yeni ders